Ülkemiz ve Dünya'nın ekonomik olarak içinde bulunduğu bu zor günlerde, vatandaşlar kendilerine gelir sağlayacak yeni arayışlara girdi. Etimeskutlular zaten bu imkanlara yıllardır sahip. 2013 yılından beri vatandaşlara meslek, beceri ve kişisel gelişim eğitimi veren Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi, Etimesgutlulara hayat boyu eğitim hizmeti sunuyor. 200 kişilik eğitmen kadrosu, 100 dersliği, atölye ve laboratuvarlarıyla üniversite kalitesinde eğitim veren Etisem, büyük ilgi görüyor. Kurs programları, ihtiyaç ve talebe göre belirleniyor. Tamamen ücretsiz olan bu kurslardan yılda 10.000 kişi yararlanıyor. Kurslar ilçenin farklı mahallelerinde bulunan 14 Etisem şubesinde gerçekleştiriliyor. Şu an için Etisem'de bilişim teknolojilerinden el sanatlarına, saç bakımından seramik ve cam teknolojisine 22 farklı alanda 285 kurs programı bulunuyor. Her yaştan Eti kurslara gelerek meslek öğreniyor, kendini geliştiriyor, yeni hobiler ediniyor. Kurslar tamamen ücretsiz. Çok faydalanıyorum. Kültürümü zenginleştirmek amacıyla buradayım. Eğitimlerimi aldım, usta öğreticilik belgemi aldım, ustalık belgemi aldım. Daha sonra burada usta öğretici olarak başladım. Kursları tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar veriliyor. Sertifikalarını alan kursiyerler meslek sahibi oluyor. Alacakları ek sertifikalarla kendi işlerini kurabiliyor. Buradan mezun olduktan sonra elimdeki Etim Eskut Belediyesi'nin bana sağladığı belgeyle beraber bir iş yeri açmayı düşünüyorum. Ufak bir atölye atmak düşüncem var. Kendime bir şeyler katabilirsem çok faydalı olacağını eminim yani. Her yaş ve her meslekten kurslara katılan vatandaşlar bu imkanlara sahip oldukları için oldukça memnunlar.